Diyelim ki Göktuğ ve Alptun ayakkabı şirketleri var ve bunlar halka açık şirketler. Bu demek oluyor ki ikisinin de hisseleri borsalarda alınıp satılabiliyor. Nasdaq, New York borsası, IMKB ya da herhangi bir borsa olabilir. Ve o borsalarda fiyatları değişiyor. Göktuğ'un hisselerinin kapanış fiyatı hisse başına 21,5 lira, 21 lira, 50 kuruş. Alptuğ'un hisselerinin kapanış fiyatı ise hisse başına 12 lira ve bu videoda keşfetmek istediğimiz şey bu işletmelerin borsalardaki değerlerine neyin karar verdiği. Bu iki durumda da 10.000 hisseleri var. Hisseler sahibinin öz kaynaklarının bölünmesidir tabii mal varlığının bölünmesi değil. Buradaki sadece öz kaynakların dağıtılmasıdır. Eğer hisse sahipleri Göktuğun hisseleri için hisse başına 21,5 lira ödemek istiyorlarsa Göktuğun şirketi adına 10.000 hissesi var. Dolayısıyla 10.000 hisse çarpı 21.5 lira bize piyasa değeri olan 215.000 lirayı veriyor. Yani burada söylenmek istenilen şey şu. Eğer öz kaynakların her 10.000 parçasından biri 21.5 lira yapıyorsa, tüm öz kaynakların payı marketin verdiği değer olan 215.000 lira olur. Bu hesaplama hisse başına düşen piyasa fiyatı çarpı hisse sayısı market değeri Deniliyor buna işte. Hisse senetlerinin piyasa değeri. Tüm bu şey, tüm bu hesaplama, Göktuğ'un şirketinin öz kaynaklar kısmının piyasa değerinin ne olduğu. Şimdi aynı işlemleri Alpton şirketi içinde yapalım. Elimizde tanesi 12 lira olan 10 bin hisse var. Bunun piyasa değeri ne olacak o zaman? 120 bin, 120 bin lira. Güzel. Piyasa bize kayıtlarda olmasına rağmen Göktuğ'un öz kaynaklarının onun mal varlığını ve taahhütlerini şekillendirmesiyle 135.000 lira olduğunu söylüyor. Piyasa bunu aslında 215.000 lira üzerinden değerlendiriyor. Şimdi Alptuğ'un şirketinde 135.000 liralık öz kaynak yerine piyasa bu parçayı 120.000 lira olarak değerlendiriyor. Ki bu bize hisselerin sahibinin öz kaynaklarının hisseleri olduğunu mal varlığının hisseleri olmadığını söylüyor. Ayrıca bu bizim piyasa değerini anlamamıza da yardımcı oluyor. Piyasa değeri dediğimiz şey, sahibin öz kaynaklarının piyasadaki değeridir. Ve fark ettiğiniz gibi bu iki örnekte ve genelde olduğu gibi kayıttaki değerden farklıdır.